Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bu videoda pusatminderi dikeceğiz beraber. Ee, bu video kalıplı olacak. Bu kalıba e, DM yoluyla aşağıda belirttiğim Instagram adresimden e, Instagram adresime abone olarak ve YouTube kanalına abone olarak ücretsiz ulaşabilirsiniz pusatminderi kalıbına. Biraz kalıpla alakalı bilgi vereyim size. Yani dosyanın içinden böyle bir plan çıkacak. Bu plana uyarak çıktısını aldığınız parçaları birleştirebilirsiniz. Bu kalıbı kullandığınızda videonun sonunda elde ettiğim görüntüye ulaşacaksınız. Ayrıca bir kalıpla 3 ürün nasıl yapılır onu da size videonun sonunda göstereceğim. Bu bilgiye ulaşmak için videoyu atlamadan izlerseniz sevinirim. Kalıbın genişliğinde bir kumaş kesmiştim. Bunu kullanacağız. Kumaşımızı yüz yüze bakacak şekilde yerleştirdik ve birkaç yerinden iğneleyeceğiz ki kaymasın. Kalıbımızı düzgünce yerleştiriyoruz. Kalıbın kaymadığından emin olduğumuzda çizmeye başlayacağız. Bunun için de uçan bir kalem kullanacağız. Uyarım olacak. Buralardan birer delik açıyoruz ve buraya işaret koyuyoruz. Daha sonra bunu kaldırdıktan sonra şu dikişle bunu birleştiriyoruz. Bunu dikerken de yapabilirsiniz. Veyahut da kalıbı birleştirdikten sonra bu şekilde kalıpta bir ayarlama yapabilirsiniz. Şuralardan şöyle alabilirsiniz. Çünkü siyah çizgiler buradan tam olarak birleşmesini engelliyor. Normalde bizim dikişimizin burada bitmesi gerekiyor. Onun için böyle bir ayarlama yapmanız gerekiyor dikenken. Kalıbın dikimine devam edebiliriz. Komple iğneledik. Gördüğünüz gibi şu alt taraftan elyafın dolduracağı bir açıklık bırakacağız. Buradan doldurma işlemini yapacağız. Üzerinden e, çizdiğimiz çizgiden dikeceğiz ve düzeltme yaptığımız kısımdan e, dikeceğiz. Bu çizgiden değil, bundan değil, bundan e, dikimi yapacağız. Ben bu dikişi yaparken e, alt ipliğe turuncu, üst ipliğe de beyaz iplik kullandım. E, alt iplikte turuncu e, oluşsun diye buradan dikmeye başlayacağız işaretten. Şimdi burada dikişimizi yaptık komple. Buradan da ileri geri dikiş yapmayı unutmayın. Çünkü çevirdiğimizde oraya çıt atacağız. Oradan sökülme olmasını istemiyoruz. Bu gösterdiğim yerden pay bırakarak etrafından komple kesim işlemi yapacağız. Bir de çok e, ince kestik ama tam kavis olan yerlere ufak ufak çıtlar atacağız. Çevirdiğimizde bunlar e, kasmasın diye. Kavisi olan yerlere sadece yapacağız bunu. İlk defa izleyenler için. Çünkü daha önceki videolarda gösterdim ama çoğu zaman da atlayarak izliyorlar. Görmeyebilirler. O yüzden burada tekrar edeyim. iğneleri çıkardık şimdi e, çevirmeye geçeceğiz. kısımları ütüleyeceğiz şimdi ben böyle ufak tefek şeyleri yastık üstünde ütülüyorum Şimdi üstüne işaret almanız gerekiyor, diktikten sonra tam oturmayabilir, o yüzden her bölgeyi kendi içerisinde işaret alırsanız daha sağlıklı olacaktır. Ben şuralara delik açıp işaret alıp daha sonra düz bir düzlem aracıyla yani cetvel olabilir bu onunla çiziyorum şimdi o işleme geçelim Tüm çizgilerimizi çizdik. Ee, şimdi alttaki iliği açarıp e, doldurma işlemine geçeceğiz. Şu kısma e, ilik açacağız. Tabii ki normal ilik ayağının böyle bir uzunluğu olmadığı için biz bunu zikzak dikişle yapacağız. Şimdi e, o işlemi de geçebiliriz. Şimdi burada tablomuzda e, 06 bu tablodaki 06 dikişle olan... yapacağız bu işlemi. Ee, hangi numaralı olduğunu da göstereceğim. Burada 0.6 genişliği 3 uzunluğu da 0.6 milim olacak. Ee, burayı bu şekilde yapabiliriz. Ve başı ve sonu içinde şu 3 olan kısmı 7 yapacağız. Şimdi dikime geçebiliriz. Başından zikzağı başlatıyoruz. Şuradaki şu başlangıçtan itibaren. genişliği 7 yapıp başını sonunu belirleyeceğiz. Bu şekilde zikzak yapacağız. Ben çekerken biraz fazla yapmışım ama şu genişlik yeterli olacaktır. Şu genişlik. Şimdi e, dikişimiz bu şekilde oldu e, bu iliğinde e, kesiğini atacağız şimdi beraber dikkat edin altta kumaş kalmamasına çünkü yanlışlıkla ürünü kesebilirsiniz. Bu şekilde kesiğimizi attık şimdi doldurmaya geçebiliriz. Şimdi sıra geldi dikmeye, bunu da yakından göstereceğim. Hadi gidelim. Bu minderin dikimi için yorganlama ayağını kullanacağız. Buna dair videoyu şu kısma ekleyeceğim. Bunun nasıl takıldığını falan orada gösteriyor olacağım. İlk önce şu kısmı dikeceğim. Daha sonra şu kısmı, sonra bu kısmı, sonra da şurayı, burayı ve burayı dikeceğim. Ee, bir de şuraları bitireceğim dikip. Onları da dikerken göstereceğim. Hadi dikime başlayalım. Yorganlama ayağını kullanırken 05 numaralı deseni kullanıyorum çünkü e, yürümesi çok e, zor oluyor o yüzden bunu kullanıyorum 05 seçiyorum ve e, dikiş uzunluğu zaten 4.5 buçuk daha da e, yükseğe gitmiyor başka bir şeyini değiştirmiyorum e, dediğim gibi normal dikiş kullanmıyorum zaten burada yürümesi çok zor oluyor çekerek dikmemiz gerekecek bunu da e, dikerken göreceksiniz zaten. Yorganlama ayağının nasıl takıldığında o eklediğim videodan izleyebilirsiniz. E, tekrar tekrar takıp göstermeyeceğim. E, şimdi dikime geçebiliriz. Şimdi burada her zamanki gibi e, zikzak dikişimizi yani ileri, ileri geri dikişimizi yapmayı unutmuyoruz. Çünkü o dikişin sökülmesini istemeyiz. Şu çizgiyi takip etmeyi unutmayın. Tam ortada olması daha iyidir. Arkadan çekiyorum ben. Şuradan. Şöyle. Kendisi gidemiyor hani çok fazla bir şey var el yap var içinde zaten doldurduğumuzu gördük nasıl bir el yap olduğunu ama bayağı bir gittikten sonra şöyle ittirmemizle de olabilir yalnız bu çizgiyi takip etmek için böyle aşağıya doğru bastırırsanız daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. Geniş açıdan da gösteriyorum ki arkadan nasıl çektiğimi iyice görebilin diye. Bu kısmı da bu şekilde dikmiş olduk. Yerleştirirken de göstereceğim minderi Şimdi de diğer tarafına dikeceğiz. Artık bundan sonra söylemem gereken, uyarmam gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden hızlandıracağım bundan sonrasını. Onda da hani her aşamasını nasıl yaptığımı görün diye koyacağım. Yoksa hep bu şekilde dikiyoruz. Ee, bazen niye göstermediniz diye soranlar oluyor bazı yerleri. O yüzden her aşamasını e, göstereceğim. Videonun en sonunda da e, bir kalıpla 3 ürün nasıl e, elde edilir onu size söyleyeceğim. Yani bu kalıbı aldığınız zaman 3 tane e, ürün dikebileceksiniz. E, şimdi dikime geçelim. Devam edelim. geldi şu orta kısmı dikmeye. Bu orta kısmı dikerken şu orta kısmı bir tık e, kenarlara ittiriyoruz. Boşaltıyoruz. Yani şöyle şöyle. Ortadaki el yapın kenara gitmesini sağlıyoruz. Şu anda bütün e, çizdiğimiz dikişleri dikmiş bulunuyoruz. Pusete koymadan önce kalıbı e, üç şekilde nasıl kullanacağımızı size göstereyim. Bu bizim puset minderimiz. Bu minderin kalıbından e, türettiğimiz araba minderi. Bakın bunun e, bu açıklığı, iliği tam burasında fakat araba minderinin açıklığı tam bu ıı, birleşim kısmında, yani normalde şurada olan açıklığı alt kısma almış oluyoruz. Komple kalıbı çizdikten sonra şu kısmını ucuna tekrar çiziyoruz. Yani bir bu kadar daha kalıbı uzatmış olacağız. Ve şuradaki aralığı kullanarak şuraya ilik yeri belirliyoruz ortasına. Bir de komple diktikten sonra iliği buraya açtığımız için e, elyafı doldurmak için şuralarda çok az yer kalıyor. Onun için de e, şu kısımdan şu kadarlık bir yer açtım ve e, buradan doldurdum bu tarafın elyafını ve buraya da yine ucundan doldurdum daha sonra doldurduktan sonra şu kısmı tıpkı e, bu videoda gördüğünüz şurayı kapattığım gibi bu kısmı da o şekilde kapattım <gülüyor> bir de ergonomik yastık kısmını anlatayım zaten şurası bir ergonomik yastık oluşturuyor ve burayı siz e, hani ergonomik yastık yapmak için kalıp olarak da kullanabilirsiniz yani bunun şu kısmını kullanarak isterseniz buradan kesersiniz e, araba minderi puset minderi dikerken ikisini Birleştirirsiniz. Hem ergonomik yastık kalıbınız olur bu, hem de ikisini birleştirerek e, araba minderi ve puset minderi kalıbınız olacaktır. Ergonomik yastıkta ben e, şu şekilde yapıyorum. E, buralarına da kendim şey çiziyorum. E, Ayıcık kafası. Ama ergonomik yastığı dikerken ben şöyle lastik dikiyorum arasına. Böylelikle emzirme yastığına falan da takabilirsiniz bunu. Veyahut da şöyle kolunuza da şöyle takıp direkt kolunuza yatırabilirsiniz. Ama emzirme yastığınız olduktan sonra ona takmanız daha güzel olacaktır. Çünkü e, emzirme yastığı olduğunda e, kolunuz ağrımayacak. Bir de e, ergonomik yastığı yaparken e, ben bir metre işi elyaf kullanıyorum. Bu metre işi elyafı diktiğimiz yüz yüze değil ters kısmına e, elyafı dolduruyoruz. Böylelikle tabi bunun tersi yüzü olmadığı için o tam net belli değil. Mesela burada kalıyor e, elyaf metre eşi elyaf burada kalıyor. Burası daha düzgün bir görünüm oluyor. E, elyafı, boncuk elyafı buraya dolduruyorsunuz. E, bir de boncuk elyafı doldurmadan önce buraya normalde metre eşi elyaf diktiğiniz için şu e, çizgiyi önceden dikiyoruz. Burasında e, sadece metre işi elyaf var. Başka hiçbir elyaf yok. Zaten mantığı da e, bu ergonomik yastıkların çocuğun kafasının hani normalde bebekleri e, sağa sola çeviririz. E, eğer bebeği olanlar varsa, eğer yoksa da e, bu videodan onu söylemiş olalım. Hani kafası sivrilmesin, çok yukarı doğru gitmesin. Çünkü bebeklerin ilk doğduklarında kafaları yumuşak olduğu için e, ergonomik yastık e, kullanmanız daha iyi olur. Hani sürekli çocuğu çevirmeniz gerekir veya e, annem e, rahmetli başını bağlardı oğlumun e, kafası güzel olsun diye. Bilmiyorum, sizin de var mı böyle tecrübeli olanlarınız içinizde? Biliyorsunuzdur muhtemelen. <gülüyor> Zaten şu anda her şeyi biliyorlar, yani biz bilmiyorduk. Şu an internet bayağı yaygın olduğu için herkes her şeye, her bilgiye ulaşabiliyor. Ama buradan bilmeyen varsa da onlara da e, iletmiş olalım. Yani böylelikle bir kalıptan 3 tane e, işimiz olmuş oluyor. Yani ben aslında size 3 e, kalıp temin etmiş oluyorum. Bununla beraber. Şimdi son olarak bu setimize minderimizi yerleştirelim. Buraya yerleştiriyoruz. Şunu şuradan şöyle aşağıdan takıyoruz. Şöyle bastırıp güzelce yana fotoğraf koyarım. Biz, e, ben bu işi yapmadan evvel e, buraya hep böyle battaniye tarzı şeyler koyardık. Çünkü çok çökerdi çocuk dibe. Zit de bu şekilde. Bunu şöyle bir de ters kısmını göstereyim. Çift taraflı kullanabilirsiniz bunda. Bu da böyle. Çift taraflı olarak kullanabilirsiniz. Tabii tek kumaştan da yapabilirsiniz <gülüyor> bütçenize göre. Çünkü bunun genişliği yarım metre. Tek kumaştan yaparsanız bir tane pusatminderiniz çıkacaktır. Yani bir pusatminderi için yarım metre kumaşa ihtiyacınız var. Eğer benim gibi böyle çift taraflı Kullanmayı tercih ederseniz de yine yarım metre, yarımşar yarımşar metre aldığınızda toplam bir metre kumaş almanız e, yeterli olacaktır. Yarım metre kumaştan da e, yine eninden bir puset mindeli bir de araba minderi çıkacaktır. E, puset çarşafı çıkmayabilir çünkü e, ona kumaş kalmayabilir. Araba mindelinin boyu epey uzun. Araba minderini şu an gösteremiyorum. Ama eğer e, arabaya takarsam onu da size gösteririm. Buraya bir yere e, resim koyarım. Ya da e, benim hesabımdan bakabilirsiniz. oraya koymuş olursam. Es zamanlı e, koyabilirim bunları. Evet. Pus bu şekildeydi. Tüm aşamalarıyla e, sizlere gösterdim. Siz de kendinize pus dikebilirsiniz. Diktikten sonra bana fotoğraf yollarlarsa ben de burada video olarak paylaşabilirim sizlerle. E, şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. E, abone olmayı ve e, videoyu beğenmeyi unutmayın. E, kalıplı videolarım devam edecek. Eğer istediğiniz hani kalıbını yapmamı istediğiniz başka e, ürünler varsa onları da bana iletin. Yavaş yavaş hepsini çekeceğim. E, doğuma kadar bunları bitirmeyi planlıyorum. Doğum sürecinde de hatta e, doğumdan sonra da baya bir video biriktireceğim inşallah. İnşallah sizin de işinize yaramıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.